önlediğine bir doğan var. 2. sırada biz varız. Arabayı teslim ettik. Bakalım neler çıkacak. Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Muayene istasyonuna Doğan Seleks getirdim. Eğeli bir Doğan Seleks. Bakalım muayene istasyonundan geçebilecek mi? Türk Türk'ten. Eğler tabii ki söküldü. eyle bir şekilde geçmiyor. Sizlere bunu çekmek istedim. Gerekli bütün her şey hazırlandı. Muayene için gerekli olan şeyler. Aracı size gösterin Zaten Instagram adresinden takip edenler arabanın hikayelerinden arabayı görmüşlerdir. Araba ee, gerçekten gidiş falan çok güzel bir araba. Bakalım şu an dört dörtlük her şey yapıldı. Yapılması gerekenler, ilk başta bakılması gereken şeyler bakıldı. Muayenede yapmanız gereken şeyleri söyleyeyim. Yani basit usul sizin bakabileceğiniz şeyler. Arkadaşlar önemli hususlardan ilkleri, sinyaller, farlar, parklar. Ve sisler çalışıyor ya da çalışmıyor olması çok çok önemli bir konu. Direkt kalıyorsunuz arkadaşlar bunun şeyi olmuyor. Yani yandı yanmadısı olmuyor. Yine aynı şekilde de arkada da bunları çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlar en başta sizlerin bakmanız gereken hususlar. Yani bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bugün de oldukça yoğun bir sıra var. Bakalım bizim bu araç geçecek mi? Şöyle arabanın içerisine bir geçelim. Özleyenleriniz vardır. Bu direksiyon görünümü, bu hisleri özleyenleriniz illaki vardır. O yüzden sizler için çekmek istedim. Arkadaşlar muayenemizde sıramızı aldık. Sıramızın gelmesini bekleyeceğiz. O esnaya kadar şöyle bir arabayı çalıştıralım. Herhangi bir sıkıntı var mı? Camlarımızı kapatalım. Bu arada biz de sıra kısmına doğru geçeceğiz. Şu an her şeyine baktım arabanın bir sıkıntı gözükmüyor işin açıkçası. İnşallah muayeneden de tek seferde geçeceğiz. Arkadaşlar yaklaşık 1.5 saattir bekliyorum. Ee, muayene tarihimiz 1.15 geçeydi bugün içerisinde ama saat 2.30 oldu. Daha yeni sıra numarası aldık ve henüz bizi çağırmadılar bekliyoruz. Yani bu sistemi anlamıyorum gerçekten Türk Türk yetkililerine yani buradan seslenmek istiyorum. Yani bunun bir düzene sokulması lazım. Belli bir saat randevu veriliyor. Belli bir saatte biz de işimizden gücümüzden vaktimizi ayırıp bu araçları buraya getiriyoruz. Yeterince zaten e, ücret alıyorsunuz bu konuda ama çözüm olarak yani şu kadar halk şu an burada beklemekte. Arkadaşlar şu an burası çakılı insanlar bekliyor işini gücünü bırakmış bir sürü araba acaba her yerdeki muayene istasyonu böyle mi yoksa bizim buradaki muayene istasyonunda mı bir sıkıntı var gerçekten buna ben de bir anlam getiremedim. Evet arkadaşlar muayeneye artık vaktimiz gelmek üzere. Şöyle son bir kontrollerimizi yapacağız. Sinyallerimizi açtık ve parklarımızı açtık. Şöyle bir kontrollerimizi yapalım. İlk olarak arka taraftan. Evet, sinyalimiz yanıyor. Parklar açık. Park açık, sinyal yanıyor. Yani aynı şekilde önden de kontrolünü yapalım. Evet, parklar ve sinyaller yanıyor. Öyle gözüküyor de sistemimizi açıp sistemimize bakalım. Böyle bir arabayı çalıştırdık. Bir kaputunu açalım. sıkıntı gözükmüyor. Burada bir de benzine ve LPG'ye geçiyor mu? O önemli arkadaşlar. Direkt kalıyor çünkü muayene istasyonunda bile almadan direkt kalıyor. Bakalım geçecek mi? Geçme aşamasında sizlere çekmeye çalışacağım. İçeride olan bitene, nelere bakıyorlar, nelere bakmıyorlar. Onlardan bahsedeceğim. Bir muayene istasyonundan Tofaş nasıl geçer? Bakalım, izleyelim. sıra bize gelmek üzere. Yavaş yavaş istasyona kadar yakınlaştıracağım arabayı. arabayı çalıştırmışken bir de benzinle geçiyor mu geçmiyor mu son tuşlarını yapalım. Arkadaşlar benzinle geçirme taktiklerini biliyorsunuz. L LPG'deyken benzine alıp çekeceksiniz. Şu an bakın benzine geçti. Benzinden de LPG'ye geçerken arkadaşlar ortaya alacaksınız içerideki. Benzini bitirdikten sonra LPG geçiş yapacaksınız. Yoksa direkt boğarsınız. Benzinle geçişinde de bir sıkıntı yok. Şu an kapalı. Anahtarımız ne benzin ne de LPG veriyor arkadaşlar. Araba benzin bitirdikten sonra gaza geçeceğiz. Hortumlardaki benzin yani arkadaşlar. Evet. Bitti ve de ben de gaza aldım arkadaşlar arabayı. Şimdilik her şey hazır. Arkadaşlar eğer isterseniz bu ara şimdi eğrileri takılacak, e, pasta yapılacak, temizlik işlemleri yapılacak. Ondan sonra isterseniz eğer şu an sizin yorumlarınıza göre eğri takıldıktan sonraki bir de sürüş keyfini sizlerle çekebilirim. İsteyen arkadaşlar varsa yorumlara belirtsin. ne dans modülü mevcut. Eğrileri monte ettikten sonra eğer videolarını istiyorsanız ona göre de videosunu ikinci part olarak çekeceğim bu aracın. Şöyle yorumlara bekliyorum sizi. Arkadaşlar istasyona girmek üzereyiz. Burada çekebileceğim kadar çekeceğim. Herhangi bir sıkıntı yaşatmazlarsa. Önde bir doğam var. İkinci sırada biz varız. Arabayı teslim ettik. Bakalım neler çıkacak. Destinasyon içerisinde video fotoğraf çekilmesi yasakmış. O yüzden şu an dışarı çıkar aracımızı, bakalım geçti mi geçmedi mi? Ben de merak ediyorum. Sizce geçmiş midir araç? Bakacağız. Araçlar. Muayeneden geçtik çok şükür bir sıkıntı çıkmadı. Şimdi yola kalk. muayenemizi yaptırdık. Şu an geriye doğru dönüyoruz. Sizler için de şöyle yolda sürüş esnasını göstermek istedim. Arkadaşlar arabanın girişi gerçekten çok güzel. Yani şöyle 4500'den sonra arkadaşlar 4000 devirden sonra Sanki araba bir tek açıyor. Gibi. Şu an dördüncü testi. videomuz şimdilik bu kadar arkadaşlar. Beni desteklemeyi unutmayın. Bu tarz videoların gelmesi için, benim daha fazla videolar çekmem için video beğen ve yorumlarınızı eksik etmeyiniz arkadaşlar. Bolca da gazladık. Aracımızı muayeneden de geçirdik. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.